Ben o noktada çok abartılı bir temizlik olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bugüne kadar nasıl yapılıyorsa bugünden sonra da öyle yapılabilir. Çünkü korona diğer enfeksiyonların hepsini ortadan kaldırıp da onun yerini almış bir şey değil. Zaten temel hijyen kuralları bugüne kadar da uygulanmalıydı. Bundan sonra da korona sonrasında da uygulanmalıdır. Çok özel bir bulaşım yöntemi olarak marketlerdeki bir takım şeyleri düşünmüyoruz. Çünkü bu kadar hızlı yayılan bir enfeksiyon kesinlikle bir damlacık enfeksiyon. Yani kişilerin nefes öksürmesi, hapşırması, nefes alması hatta konuşurken dışarı saçılan tükürük damlacıklarıyla yayılmış olması söz konusu ki son çalışmalarda bunu destekliyor. Dolayısıyla temel bir takım temizlik kurallarının yerine getirilmesi ürünlerle ilgili yeterli ama böyle çok abartılı şeyler yapılması e, anlamlı olmayabilir. Bu noktada tabi parayı diğerlerinden ayırmak lazım. Çünkü para gerçekten çok kişinin de dolaşabilen bir şey olduğu için ve el de e, insan vücudu içinde en fazla enfeksiyon taşıyan e, doku olduğu için e, parayla temasta da belki daha ayrı bir paragraf açılabilir. Ama her ne olursa olsun zaten bu tip temaslardan sonra temel olan el yıkamak. Bu hijyen kuralı geçmişte de geçerli. Bugün de geçerli ve bundan sonra da geçerliliğini sürdürecek.